Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yapacağımız video arkadaşlar evde otosistemi ile ilgili arkadaşlar. Ee, eve otosistemini kuracağız arkadaşlar. Aracımdan sökmüştüm sistemini muhaneye giderken. Ee, daha doğrusu aracımı da satmayı düşünüyorum. Ondan dolayı sistemini eve aldım. Ve evde bu sistemini çalıştırmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, tabii ki daha önceden de videolarımda izleyenler ee, Bu işlerle çok uğraşmıştık. Yani Piner TV falan çalıştırmıştık. Güç kaynaklarıyla nasıl çalıştırılır? Ancak benim şu an güç kaynaklarla çalıştırmayacağım bu Amfi, yani Subwoofer'un amfisini, çünkü güç kaynağına taktığım zaman Voltaj fazla çektiği için, akım çok çektiği için Güç kaynağı kısa moduna geçiyor, güç kaynağının gücü yetmiyor Ben de onun yerine akü kullanacağım, yani ara, araç aküsünü kullanacağım Araç aküsüyle oto sistemimizi eve bağlayacağız e, Tabii ki gereken malzemeler zaten belli, aracımızın aküsü amfi direkt bağlantı yapacağız Yani herhangi bir sigortaya falan gerek yok Evet arkadaşlar şimdi parçalarımızı sırayla Yerleştirelim. Şu, e, şu ilk olarak akümüzü şu kenara koyalım. Akümüz burada. Akümüz zaten daha önceden şarj etmiştik. Burada da Flipopo 950 amfi arkadaşlar. Bunun e, videosu teknik özelliklerini belirtmiştim size arkadaşlar. E, eski videolarımda izleyebilirsiniz. E, gerçekten çok güçlü bir ampi. 0 e, olarak 350, milyon, 350 tl fiyat almıştım. Ancak dolar kurunun artmasından dolayı şu an bu amfiyi 1000 liraya satıyorlar arkadaşlar. E, şu an Dediğim gibi biz biraz şanslı gruptandık. O yüzden uygun aldık. Şöyle şu kenarındaki şeyler açacağım. açmam gerekiyor arkadaşlar. bunu yapmam için. Şurada iki tane plakaları var. Plakaları söktüm. Burada, şurada gördüğünüz gibi Amp'imizin ayar butonları ve Ayet'ten ses sistemimizi bağlayacağımız yani daha doğrusu ses çıkış kaynağı olarak şurada avuç giriş çıkışımız var arkadaşlar. Girişimiz daha doğrusu. Şu kenarda ise burada şurası şu gördüğünüz kısım güç girişimiz, güç kablosu. Yani amplimizi besleyeceğimiz güç yeri. Burası ise hoparlör girişi arkadaşlar. İki adet hoparlör girişi var zaten hafide. Ancak ben bunu ayrı yani zaten tek satlı olduğu için bu kanalı köprüleyerek kullanıyorum arkadaşlar. için içinse şurada zaten yazıyor artı eksi artı eksi. Şurada da üstte de şurada göstermeye çalışıyorum ama bak en üstte köprü çıkış diye yazıyor. Yani en sondaki artı ile en sondaki eksi Köprüleme çıkışı arkadaşlar bu Amphi'nin Köprüle olarak kullanacağız ee, İlk olarak Amphi'nin 3 girişlerinin bağlantılarını gerçekleştirelim Şuradan bir tornavı da aldım kendime Şöyle tornavı da aldım Şurada artı çıkışı, artı 12 volt yazan yere mavi olan kabloya bağlı arkadaşlar Rangesiz olan kablo ise eksi olarak kablosu yaptım arkadaşlar oya bağlıyorum dnd diye yazar zaten Daha sonradan abrimizi biliyorsunuz yani tb bağlamayacağız yani bilgisayara bağlayacağımız için bunu bir de Start vermemiz gerekir. Şu ortada gördüğünüz bir giriş var arkadaşlar. Ram girişi ile geçer. Tüm amfilerde zaten görürsünüz bunu. Ortadaki giriş Ram girişi arkadaşlar. Bu ram girişine 12 vlik bir voltaj vermemiz gerekiyor. Bunu da arkadaşlar köprü ile Yani 12 voltun olduğu çıkıştan köprü alacağız. Şu şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ortadaki kanal boş kaldı. Ram diye geçer. Normalde teyipten gelen mavi kablo yani genellikle mavi oluyor. O kabloyu buraya bağlarız ki teybi açtığımızda amfide çalışsın. Teybi kapattığımızda amfide kapatsın diye. Ancak biz burda teyfi kullanmayacağımız için buraya direkt voltaj vereceğiz yani buradaki ki volt 12 voltu alıp köprü yapacağız köprü yapmak için ise şöyle bir, ufak bir kablo gerekiyor arkadaşlar bu kabloyu köprülemek için kullanacağız şu an bu kablo'nun buraya balansını yaptık art 12 voltu girişine bağlıyoruz Ve bu şekilde Amfimiz aküye bağladığımızda enerji gelecek arkadaşlar. Şurada ışığı var arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Fıst verdiğimiz zaman burada ışık gelecek. Bu bağlantı yaparken de buna dikkat edin arkadaşlar. Yanlışlıkla gidip de mavi yani mavi artı yaptım ben şu an. Mavi kaployu gidip de eksiye bağlayıp da bu eksi yaptığımız kaployu da artıya bağlayırsınız. Büyük ihtimalle amfiye el alırsınız. Yani biz de öyle derler. Şuraya artı yapmıştık. Tekrar kontrolünü geçirelim. aynen Artı yapmıştık şimdi stardımızı verelim uf, uf, uf. çok felaket güç çektiği için afi evet arkadaşlar son afimiz sonusu çalıştı şurada gördüğünüz gibi yeşil işimiz yandı bu ayetten dediğim gibi bu afi çok güçlü bir afi olduğu için pici güç kaynağı ile çatırma pici güç kaynağı kendini korumaya alıyor arkadaşlar bir de elinde bir adet stora afi var stora afi herhangi bir sıkıntı yaşamıyor çünkü stora afiler fazla güçlü olmuyor piyasadaki çoğu hani alt segment stora'lar bu afi gerçekten çok güçlü bir afi arkadaşlar. Ee, zaten birazdan da göreceksiniz. Şimdi sabu fırımızı alacağız. Sabu fır zaf e, yemedim ya, bir konuşamadım. Sabu fırı arkadaşlar 38'lik Goldmaster'ın 1600 otlu sabu fırını kullanıyorum. Ee, kabin olarak bu kabin normalde buna uygun bir kabin değil. Ee, şimdi zaten sabu fırı göstereceğim. Ee, sabu fır kabuları burda arkadaşlar. Onun kabloları biraz uzundu. Yerinden kıvılatmadım. Bir de ağır sabu Bu bağlantı arkadaşlar iki olma düşüğü sabu fırımızı. Bu saflı fırımız çift bobinli olduğu için e, ben böyle bir şöyle bir kablo sistemi yaptım. Normalde iki kablo gelmesi gerekiyor ama ben burada e, ayarları değiştireyim diye dört ohm da bazen kullanayım, bazen iki ohm da kullanayım diye ayarları değiştirdim. Hangi ayar daha iyi oldu test etmek amaçtı. İki e, ohm da dört ohm arasında çok farklar var arkadaşlar. Bunu size söyleyeceğim. E, ayrı bir video yapayım bunun için çünkü bu, bu konu çok detaylı bir konu arkadaşlar. Bunu görsellerle destekleyerek anlatırsam daha iyi olur. Şu an bu kullandığım 2 ohm arkadaşlar. 2 ohmda bu amfinin verdiği güç 700RM diye atmıyorum, 650-700 derdi diyebiliyorum. 4 ohmda kullanırsam kullanırsan 400RM gücüne güç verecek amfi. E, bu ohm düştükçe işte arkadaşlar belli bir şeyler değişiklikler oluyor. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Şimdi şu kablo biraz törenmiş. Bu kabloyu şey yapmamız gerekecek. Açmamız gerekecek. Şimdi bağlantımızı yapalım. Benim gibi şurada köprü bağlantısı var. Artının en son artı, en son eksi diye geçer. Şu artıyı takalım ilk başta. Şimdi eksi bağlantımızı da yapalım. Evet, şu an saufra güç geldi. Tıktıktı ses yapmaya başladı. çok sağlam olmadı, biraz daha sağlamlaştı. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar, şu an e, afimizin güç bağlantısını, hoparlör bağlantısını gerçekleştirdik. Sıra afimizi bilgisayara bağlamaya geldi. Bu güç kabulleri yetmiyor. Şurada gördüğünüz çıkışlar arkadaşlar şurada olanlar input diye geçer buraya da bilgisayarımızdan gelen jackları takacağız arkadaşlar bu şekilde de ses bağlamış olacağız şimdi bir bağlantıları yapayım e, bilgisayara bağlantısını yapayım zaten bilgisayara bağlantıda bir şey yok dediğim gibi oraya direkt bağlıyorsunuz Şeyden, bilgisayardan gelen kabloyu direkt oraya bağlıyorsunuz bu şekilde sistemimiz temiz şekilde bağlanıyor tamam, şu an ben bağlantıda saplı bağladım şimdi teste geçeceğiz arkadaşlar ben gerekli bağlantıları gözden geçireyim. Evet arkadaşlar şu an gerekli bağlantıları yaptım. E saklı sonsuz bir şekilde bağlantısını gerçekleştirdik. E, akümüzü gördüğünüz gibi 12.3 voltluk bir değer veriyor arkadaşlar. E, tam dolu değil ama yeterli hani akümüzü amfi besleyebiliyor şu an. E, gördüğünüz gibi buradan bağlantımızı uzattım arkadaşlar. E, daha sonradan gördüğünüz gibi bu da bizim Godmaster 1600 voltluk saklı fırınımız arkadaşlar. Yine bağlantılarda herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece Aküyümuzu bu tarafa aldım, bağlantıyı uzattım kablosunu. Bu da arkadaşlar bir bilgisayarımızdan gelen. Jack arkadaşlar bilgisayarımızdan gelen kabloyu buraya bağlıyoruz. Burada da arkadaşlar anlattığım gibi bağlantılarımız bu şekilde. Hiçbir problem yok bağlantılarımızda. Şimdi testimize geçeceğiz arkadaşlar. Testimizi yani, telif yememek için arkadaşlar YouTube'un e, ücretsiz sunduğu müziklerden seçtim arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir ortam var. Şimdi buradan müziğimi açıp daha sonradan bakalım nasıl bir ses meydana gelecek. Şu an sesimiz çok fazla açık değil. Yüzde şuradan ne verebilirsiniz? Yüzde falan çok fazla şu an açamıyorum sesini. Zaten akü de büyük ihtimal çabuk bitirir. Fazla da gücümüz yok aküde. Haydi bakalım. Felaket. Evet arkadaşlar otosistemimizi eve bağladık, ee, daha doğrusu otosistemimizin subwoofer'ını eve bağladık ancak ilerleyen bölümlerde tabi ki de bütün sistemini bağlamayı düşünüyorum ancak dediğim gibi e, bazı ekipman eksiklikleri var bu ekipman eksikliğine tamamlamamız gerekiyor çünkü ovarapörlerin e, kabini yok arkadaşlar, kabine ihtiyacı var e, kendim yapmayı düşünüyorum, kabinlerden mouse'a gidip mouse'dan e, medifere kestirebilirim bu şekilde kabinler yapıp daha sonradan subwoofer'ımızı, storehump'ımızı hepsini bağlayıp Güzel bir şekilde sesimi elde edeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi sadece subwoofer'ı bağladım ve Fazla bir ses vermediğim halde kabinim de iyi olmadı çok güzel bir ses aldık arkadaşlar. Zaten zızık zızık diye bir Ses yapıyordu yani bu kapılarla camları tıklamaya başlamıştı zaten o da tam açık değildi. Demek ki tam açsak ne, ne sonuçlar alacağız onu bilmiyorum. E, tabii ki Bu Son sesle açma deneyimini de gerçekleştireceğiz ancak dediğim gibi ekipmanları bir hazırlayıp tamamlamam gerekiyor. Bununla ilgili de bir video çekeceğim takipte kalmanızı Öneriyorum arkadaşlar tabi Sadece bunlarla yetinmeyeceğiz, arabayla ilgili videolarda da devamına gelecek arkadaşlar. Şu an ufaktan başlamaya başlayacağım demiştim ve başladık. E, i̇lerleyen videolarımızda da tabii ki Araba videolarımız ağırlıklı olacak, e, şu an Suboffer'u Arabadan söktüğüm için bunu size gösteremedim. E, arabadaki seslerimin nasıl olduğunu, son sesi açıklığını gösterecektim. Ama dediğim gibi e, camlardan kapalı iken, arabadayken mesela Son sesi açtığımda Eee Kulaklarımın acayip bir basınç oluyordu arkadaşlar o derece bir ses oluyordu Bu da Dediğim gibi e, Kabin daha iyi olsa daha da iyi sesler alacağım düşünüyorum e, Takipte kalın arkadaşlar başka diyeceğim bir şey yok e, Bir diğer videolarımda sadece hani araba ile olsun ya da seslerle ilgili olsun Bunlarla ilgili değil e, kendi özel Hayatımda ilgili yaptığım çalışmalar olsun Vüro tarz olsun böyle yıllarda çekeceğim arkadaşlar e, Görüşmek üzere kendinize iyi bakın